Bir çocuğun bağırsak mikrobiyotası ilk 3-5 senede şekilleniyor ve bunu sonra değiştirmek çok kolay değil. Bir uyuşturucu bağımlısı da aynı şeyi söyler. Ya baba, bu uyuşturucu bana iyi geliyor. Ben bunu aldıktan sonra çok mutluyum. Esmer ekmeğin aslında sütten çıkmış ak kaşık olduğunu zannediyor herkes ama şimdi esmer ekmeğe baktığımızda normal ekmeğin içerisinde %2 lif varsa esmer ekmekte %4 lif var. O şişlikle yaşamaya öyle bir alışmışız ki Gluten'i kesince benim şişliğim varmış ne kadar rahatladım diyor insanda. 27-28 yaşında bundan çok daha yaşlı görünüyorum. Yani terse çevirmek mümkün. Tabağımıza baktığımızda orada şeyler gerçekten doğadan topladığımıza ne kadar yakın ona bakmak lazım. Yani ilk açlık her zaman susuzluktur. Su içtiğiniz zaman o ben aç değilmişim susuzmuşum dersiniz. Bugün... Sevgili İlker Çağlay'ın haber veririz. İlker hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl giriş yaptım? Beklemiyordum. <gülüyor> beklemiyordum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bir hazırlıksız yakalandı bu konuyu. Abi konuya. İlker fonksiyonel tıp ve beslenme uzmanımız. Özellikle açık Bey'inden kendisinden çok istifade ediyoruz. Bugün de burada belki de en hayatı meselemizi konuşacağız yani değil mi? Evet en hayatı. Neden değil böyle değil yiyoruz? Neden öyle yememeliyiz? Neden Allah? Neden? Beslenmenin nedeni bitmiyor abi. Ben insan fabrikalarına 3 çift yazdım. En fazla soru birinci ciltten geliyor. Halbuki en dokunulur kısmı birinci cilt. Yani yeme, içme ve hareketten bahsediyor Çok zor olmaması lazım. Mesela üçüncü cilt daha böyle psikolojik, ezoterik taraflara gidebilir. Oradan çok soru almıyorum. Galiba herkes orada tamam ama beslenme kısmıyla ilgili çok arızamız var. Galiba gıda bağımlısı olduğumuz için diye. Seninle daha önceden yaptığımız sohbetlerden. Böyle bir şey geldi bana. Bugünkü soru o zaman galiba... Neden gıda bağımlısıyız o sebep için? Neden gıda bağımlısıysa sana ekte bulunmak istiyorum. Bir de bu konu niyeyse mesela bir kez cevaplanmış olması da yetmiyor. Yok. Ramazan sohbeti gibi. Yani hani sakız orucu bocalar mı mümkünse Ramazan'da 4 defa sorulacak yani her Ramazan'da kendini tekrar eder bir Yeme ile de alakalı böyle. Yeni teknolojiler, yeni hikayeler oluşuyor. Yeni bir şeylerle tanımlıyoruz. Bilimsel anlamda yeni kişifler giriyor. Ama o kadar da değil. Yani son 50 yıldır işte ekmek yiyoruz, et yiyoruz, süt içiyoruz. Ama buna rağmen üzerinde konuştuğumuz tüm kültürel yapıda bir şey değişiyor. Ve sıklıkla bir frekansla da konuşmak gerekiyormuş. Çünkü çözemiyoruz. Problem orada. Yani hep <gülüyor> aynen devam ediyor. Yani neden gıda bağımlısıyız? Gıda bağımlılığı... Şu anda herkes şunu söylüyor. Yani kilo problemi. Sebebi nedir kilo probleminin? Çok yemek. Hayır, çok yemekle ilgisi yok. Tamamen gıda bağımlısı olmakla ilgisi var. İşte hastalıklar, hastalıkların sebebine bilinmiyor deniyor. Hayır, biliniyor. Gıda bağımlısı olmakla çok ilgili. Hocam, sen dedin ya şimdi işte yeme, içme, bir de işin işte sosyal ilişkiler, psikolojik kısmı var. Ama yeme ile başlıyor zaten. Yemenin bize verdiği bir etki bizim sosyal ilişkilerimizi de etkiliyor bizim duygu durumumuzu da etkiliyor ve bizim psikolojimiz de etkiliyor aslında. Şimdi o konuya girmeden bir şey hissediyorum da ben yakın zamanda yemekle ilgili. Yani bu bütün aslında işte siyasi görüşler, dini inançlar falan filan gibi kültürel olarak aktardığım şeyler aslında belki de en önemlisi hayatı direkt etkileyen de yemek kültürü. Yani biz mesela çocuklarımıza tekip, tepiştirip tıkıştırırken böyle bom boğum torun isteyen anneler ederin babaannelerin o aşırı yedirmesine maruz kalırken aslında ömür boyu sürecekte bir yemek kültürünü bilmeden etmeden alıyoruz. Kesinlikle. Kültürümüzdeki, düşünüşümüzdeki temel problem yaratan kalıplar gibi hakikaten fiziksel bedensel sağlığımızda problem yaratan yeme kalıplarımız da var. Bir kere o yüzden ben e, dilim döndüğünce tabii seninle zamanda yaptığımız muhabbetlerin de ona çok fazla katkısı var. Biraz bu meselenin sadece beslenmekle ilgili olmadığını aynı zamanda bir hani zihinsel problem olduğunu da biraz çizmeye çalışıyorum. Senin bu konuda verdiğin güzel örnekler vardı. Hatta tam böyle formüle etmeye çalıştığım dönemde bana da çok yardımcı olmuştu. Şimdi birçok insana mesela şeker yemek üzerinden işte bu bağımlı anlatmak kolay. Ama bu işin ıspanağı var, sarımsağı var, brokolisi var, hamburgeri var, işte ne bileyim kızarmış bilmem tavuğu var. Şimdi bunlardan bakınca bizim günlük hayatımızda sen bu badirelerden, safhalardan da geçmiş bir insan olarak... Yaygın olarak kendimizi yiyecek bağımlısı olarak yakalayabileceğimiz nereler var? Biraz bize birkaç tane örnek versen bize. Normal insan aslında ne yapıyor da yiyecek bağımlısı oluyor ya da bu nasıl ortaya çıkıyor bizim günlük hayatımızda? Şimdi sen şeyi söyledin ya hocam bir yemek kültürü oluşuyor o anneannelerle babaannelerle. Aslında o yemek kültürünü oluşturan şey bağırsak mikrobiyotası. Bir çocuğun bağırsak mikrobiyotası ilk 3-5 sene, senede şekilleniyor ve bunu sonra değiştirmek çok kolay değil. Bu arada yeni iler için açalım. Mikrobiyata bağırsağımızda bulunan mikroorganizmaların cinsi ve kombinasyonları. Aynen öyle. Neler var bizde? Yani? Aynen öyle. Ve o yediğimize göre şekillene. Evet. İlk 3 yıl ne yiyorsak. Yani i̇yi bakteri. bakteri, genel olarak bunlara bakteri diyebiliriz. İşte bakteriler, virüsler, mantarlar, işte parazitler var ama bunlara genel olarak bakteri dersek bunların bir iyileri var, bir de kötüleri var. Şimdi genelde senin verdiğin örnek hocam, mesela bir insana ekmeksiz bir gün geçirebilir misin diye sorduğumda bu çok zor geliyor ya da e, şekersiz çok zor meyvesiz çok zor hatta peynirsiz süt ürünsüz çok zor ama ıspanaksız bir gün geçirebilir misin geçiririm limonsuz okey <gülüyor> <gülüyor> zeytin geçiririm somon geçiririm peki niye bizde glüten, süt ürünü, şeker gibi ya da özellikle böyle paketli ürünler bağımlılık yapıyor da niye ıspanak, somon vesaire yapıyor? İşte olay şurada kaynaklanıyor. Bizim bağırsağımızdaki bakteriler, özellikle kötü bakteriler, özellikle işlenmiş karbonhidratlar, glüten, süt ürünleri, şeker, katkı maddeleri bunlarla büyüyorlar. Orada bir koloni oluşturmaya başlıyor. Mesela benim bu şekildeydi. Benim çocukluğumda Sabah kahvaltımızda, ben çok varlıklı bir aileden gelmiyorum. Çok da bilgili de değillerdi bu konuda. Tabii olmaları da bekleyemezdik o yıllarda. Yediğimiz tek şey süt tozuyla yapılmış süt. Hani bu süt tozları vardı ya eskiden. Süt Yok. tozuyla yapılmış bir süt. İçine e, birazcık böyle parçalanmış bayat ekmek, birazcık şeker, süt papara verdik. Ve benim yaklaşık yani 3-4 yaşından 12-13 yaşına kadar kahvaltılarımın %90'ı buydu. Ben de bunu çok iyi bilirim mesela. Sonra okula gittim. İlkokulda yediğimiz tek şey İzmirliğime. İzmir'de gevrek yani simit ve gazoz vardı kantinde. Başka hiçbir şey yok. 5 sene boyunca her gün okulda öğlen ben simit ve gazoz yedim. Yani daha kötü bir şey olabilir mi? Besleyici <gülüyor> olarak hiçbir değeri yok. Kan şekerini korkunç yükseltiyor, Full şeker dolu. E, akşamda benzer şeyler var. Şimdi benim mikrobiyotam ne oldu? Glutenle, şekerle, sütle büyümüş, kolonu haline gelmiş... Bakterilerle dolu oldu. Yani sadece Çince konuşan bir yerde Portekizli'nin barınamaması gibi. Sadece Çinlerin toplandığı bir yere dönüştü zaman içerisinde. Peki Artık bu bir bağımlılık yapıyor mu gerçekten? Bağımlılık yapıyor. Çünkü bu bakteriler çok güzel bir klinik çalışma var. Diyor ki bu bakteriler kendi ırkının devamını sağlamak için iki tane yönteme başvuruyorlar. Çünkü aynı nasıl hatta şu an korona bile bir şekilde ırkının devamını sağlamak için insanlara ulaşıyor. Bu bakteriler de diyor ki ben iki yöntem kullanıyorum. Birincisi, craving yaratmak. Yani canımızın çok çekmesi. Biz bu yiyecekleri yemediğimiz zaman gözümüzün önünden geçiyor. Hatta bu işte diyete girenler, yasaklı diyetlere girenlerin böyle gece rüyalarına girer şey yapar. Bunların sebebi bağırsaktaki bu bakteriler. Onların salgıladıkları bir şeyler... Bize zihnen etki yaparak Aynen. Yani bunları i̇şte, istememize sebep Bu vagus siniri var biliyorsunuz. Eskiden bu vagus siniri işte beynin arkasından çıkıyor. Hocam siz çok daha iyi biliyorsunuz bunları ama bayağı bütün vücudu dolaşıyor. Bağırsaklarda bitiyor diyorlardı ama şimdi şunu söylüyorlar. Bağırsaklarda başlıyor ve beyinde bitiyor. Çift yönlüdür Çünkü, zaten evet, tabii ki. Bağırsaklardaki bu bakteriler birer neurotransmitter aynı zamanda. Sinyal gönderici ve bir beyne diyor ki sen gluten iste, makarna iste. Senin canın şeker çeksin, senin canın peynir çeksin, sen bu unsuz yapamazsın. Şimdi ya da diyeyim. belki şöyle diyelim, doğrudan bizimle konuşmayı bilmese bile öyle bir imdat çığlığı atıyor ki o çığlık bizim için de bir imdat çığlığı anlamına geliyor ve beyin şununla bağdaştırıyor. Ne zaman şeker yemesen bu oluyor ki yemeyim, şeker yemem lazım. Evet. Imdat şeker, bana ha, şeker bana iyi geliyor. Şeker evet. bana iyi geliyor çünkü bu hissi ortadan kaldırıyor. Bir, bir şey. uyuşturucu bağımlısı da aynı şeyi söyler. Ya baba, Bu uyuşturucu bana iyi geliyor. Ben bunu aldıktan sonra tamam. çok mutluyum. Çünkü olmadı zaman yoksulluk Dünyada bir tane hissediyor. keyfim var falan değil evet. mi? Aynen evet. öyle. Şimdi ikinci yöntemi de rahatsızlık yaratmak. Discomfort yaratmak diyor. Bunun da klinik çalışma söylüyor bunu. Yani özellikle işte bizim ketojenik beslenmede ya da eliminasyon beslenmesinde ilk bir hafta 10 gün özellikle bu bakteriyel büyümesi olan kişiler için bir kabus gibi geçer. Çok ciddi semptomlar verir vücut. Yani e, bu rahatsızlıklar ne olabilir? Mesela şöyle bir kahvaltı ettiğiniz düşünün: üç tane tam yumurta, yarım avokado, 25-30 tane zeytin, roka, maydanoz, dereotu, yeşillikler, bov, dev bir tabak ve bir avuçta ceviz. Şimdi bunu yiyor ve bunu yedikten sonra bir Böyle tamamlanmamışlık hissi, bir açlık hissi ama o açlık da değil. Orada o işte rahatsızlık dediğimiz şeyi veriyor bakteri ve bir şekilde e, rockford böyle... yok kahvaltıda <gülüyor> aramaya başlıyor. Sen Tekrar. diyorsun yani açım diyen adama bundan bir tabak <gülüyor> daha vereyim deyince. aynen öyle. Hadi eğer açsan şu anda bir tabak daha yok bir tabak daha yiyeyim ama şöyle tatlı bir şey güzel olurdu mesela. Ama o işte o bakterinin verdiği ya da Korkunç bir yorgunluk. İnanılmaz bir yorgunluk yapabiliyor. Yani böyle gerçekten kolunu kaldıramayacak kadar olan kişiler biliyoruz. Ki iç organ ağrıları, kramplar falan, kas ağrıları gibi şeyler de var. Aynen kadar. Ya yaklaşık 40'a yakın semptom var böyle. Baş ağrısından işte grip semptomlarına kadar, depresyondan hayata küskünlük kadar bir sürü şey var. Bunların hepsi bir hafta 10 gün içerisinde normal olarak kabul ediliyor. Ve maalesef işte bu tarz Mesela ketojenik beslenme ya da işte herhangi bir eliminasyon beslenmesi ile ilgili kötü sonuçlanmış klinik çalışmalara baktığınızda bu klinik çalışmaların 10 gün, 12 gün, 14 gün sürdüğünü görüyoruz. Yani bu aynı zamanda bunlara die semptomları da deniyor. Çünkü bu bakteriler ölürken aynı zamanda bizi aşağıya çekecek bir sürü semptom veriyorlar, aynı semptomlar. Bu die of semptomlarının yaşandığı tam bitecekken klinik araştırma da bitiyor ve sonuçlarına baktığınız zaman işte bu şekilde beslenenler baş ağrısı, baş dönmesi, depresyon, halsizlik gibi bir şey oldu. Dolayısıyla bu beslenme çok iyidir. Halbuki ondan sonra onları bambaşka bir hayat bekliyor çünkü o bakterilerden kurtulmuş oluyorlar. Aynen. Ki benim de kısmen yaşadım. Ya ben, ben bunu böyle programlı yapmamıştım ama bir dönem mecbur kaldım böyle. Hem kişisel dert tasa hem de nedeniyle böyle biraz yeme içme vaktim olmayınca zaten ondan sonra işte bu insanın fabrikaları falan kafama takıldı. Peki şimdi bu, biz bunu sıklıkla anlatmaya, işte uygulamaya çalışıyoruz. Ee, i̇şte insanları ikna etmeye gayret ediyoruz. Fakat genellikle şöyle bir algı oluşuyor. Sağlıklı beslenmek pahalı bir şey. Yani çok masraflı. Ben, ben şimdi zaten ekmeği zor buluyorum falan filan diye. Hakikaten masraflı bir şey mi sağlıklı beslenmek? Yani bu bağımlılıktan kurtulup da güzel insan gibi gerçekten fabrikayla uygun bir yani normal, affordable bir yolu yok mu yani? Yani şimdi şöyle bir şey var, burada tabi bana da mesela Instagram'dan her gün mesajlar geliyor, oh hayat size güzel, işte tavukları yiyorsunuz, etleri yiyorsunuz. Biz... Yani şimdi geçen gün biri yazmış, benim günde 30 lira 40 lira gelirim var diye. Şimdi 30 lira 40 lira geliri olan birinin hakikaten çok kolay değil. Yani günde 2 öğün 3 öğün et yemesi ama... Sadece et yemekle de ilgili değil mesela. Et yemek mesela. de değil. Yani o vücudunun istediği ve aslında bizim işte bağımlılık yapıyor diye uyarmaya çalıştığımız şeylerden kurtulmak aslında tasarrufa sebep oluyor. Ben Kesinlikle. biraz onu fark ettim yani daha, daha az, az harcıyorsun sonuçta. Pasta, börek bilmem ne masrafın azalıyor. İşe biraz o taraftan da bakılması gerektiğini e, söylerim. Bizde genelde şu yapılır mesela bizim yemek paketlerinde ilk başta 3 ana iki ara öğün vardır. Ee, ve bol yeşillik vardır yani pilav, makarna, ekmek vesaire olmadığı için onu bir açar bakar ilk gün. Yeni başlayan kişi, ben bunu nasıl doyacağım? Halbuki 3 ana ve 2 ara öğün büyük porsiyonlar ama yeşil ağırlığı. Çünkü orada onu doyma sinyali veren o andaki şey, o bakterilere verdirten şey pilav, makarna, ekmek gibi böyle güvenle hissettiren şeyler onlar. Sonra devam eder bir şekilde işte bizim diyetisyenlerimizin desteğiyle beraber ki biz çok sık arıyoruz ilk bir hafta 10 gün 2-3 günde bir arıyoruz ki bozmasınlar diye o bakteriler iyice azalsın. Ve üçüncü haftada hepsi şunu söyler, ben bu yemekleri bitiremiyorum. Ve çok geliyor yemekler, çok mesne rağmen enerji seviyeleri çok yüksek. Çok daha iyi uyuyorlar. Yani e, sizin dediğiniz çok doğru hocam, çok daha az yemekle çok daha enerjik oluyor. Bu çok daha ekonomik bir Yani sabah yediği iki yumurta yanında bol yeşillik, yeşillik e, ucuz bir şey nispeten. Akşam da iyice, işte birazcık kıyma ve bol sebze. Haftanın 2-3 günü yiyeceği baklagiller ama dediğim gibi ağırlıklı yediklerinin %75'inin %80'inin sebze olması zaten bu bağımlılıklardan kurtaracak. Nelere bağımlı oluyoruz peki biz? Yani şöyle bir mesela işte anladım pilav. Mesela pilav derken sadece hani karbonhidrat, karbonhidrat içerikli şeyler, yani şekerler. Glüten evet. Şimdi Şu gluten hikayesini, mesela bu arada gluten esasiyeti de çok diyoruz. Benim küçük kızımda da var mesela. Glüten sonuçta vücudun alerjik reaksiyon bir şey. Ben bunu tam şeyi bilmiyorum. Yani Glüten niye var? Glüten olmayınca niye olmuyor ya da niye az bulunuyor glutensiz şeyler? Glüten aslında Buğday'daki bir protein. Ama e, Tabi bu tarım devrimiyle beraber bizim hayatımıza giriyor. Avcı toplayıcı e, hayatımızın bitip de böyle yerleşik düzeme geçtiğimiz işte mülkiyetin ötekileştirmelerin, dil, din, ırk hiyerarşinin başladığı bir yer aslında. Bununla beraber daha fazla ben, ben üretmeliyim derken tabii bu özellikle sanayi devrimiyle beraber son yüzyılda işte en son 1930'lu yıllarda ikinci dünya savaşı çıkıyor diye bir Alman profesör buğdayın iyice genetiğiyle kromozomlarıyla ile oynuyor ve içerisinde gluten miktarı korkunç miktarlara çıkıyor. E bir de son özellikle 15-20 senede... Başakların büyüklüğüyle falan ilgili bir şey herhalde daha tok bir ürün olması için. Aynen herhalde. yani metrekare başına daha fazla ürün veriyor, daha az etkileniyor işte mevsimlerden vesairelerden. E bir de bakıyorsunuz şu anda mesela markete gidip... Esmer ekmek diye bir kavram var. Esmer ekmeğin aslında sütten çıkmış ak kaşık olduğunu zannediyor herkes ama... Şimdi esmer ekmeğe baktığımızda normal ekmeğin içerisinde %2 lif varsa esmer ekmekte %4 lif var. Yani çok düşük miktarlar bunlar. Avokadoda %18 lif var. Ee, ve o esmer ekmeğe esmer şeyi veren mesela maya ya da bir mayası başka bir e, malt kullanılıyor vesaire. Yani o gerçekten Hormatik bir şey aslında. Evet. Yani. Ve içerisine bakıyorsunuz. Şimdi bir buğday unu diyor. Tam buğday unu diyor. Buğday glüteni diyor. Şimdi zaten buğday ununda ve tam buğday ununda glüten var. Bir de ekstra niye glüten koyuyorsun? Niye? ...çabuk kabarsın, çabuk üretilsin, çabuk tüketilsin çünkü yetiştiremiyorlar. Biraz yani, da doyuruculuğu da yüksek evet, oluyor galiba o. Ekşi maya ekmek, içerisindeki glüteni kullanarak mayalanır, iki gün sürer ve ekşi maya ekmeklerde glüten daha azdır. Ama, yani uzun sürüyorsa mayalanma glüten daha, gluten daha az oluyor diye var, doğru Aynen, mu? Aynen öyle. Ee, ama bu endüstriyel ekmeklerde gerçekten çok korkunç miktarda glüten var ve... Şu anda insan vücudu için bu gluten antijen. Yani biz zanıyoruz ki sadece gluten hassasiyeti olanlar, gluten intoleransı olanlar ya da çölyak hastaları glutensiz beslenmeli. Ama yani biz bunu gerçekten habitte yaşadık. glutensiz beslendik bize kilo vermek için geliyor. Tabi bizim %100 glutensiz olduğu için mutfak ne oluyor? Otomatikman gluteni kesmiş oluyor. Ama hiç bilmediği atıyorum migrenle ilgili bir sıkıntısı ortadan kalkıyor. Ekrem ağrı geçiyor. Uyku kalitesi düzeliyor. Yani birçok şey düzeliyor hayatta Yani e, şu anda %20 gibi söyleniyor gluten hassasiyeti, intoleransı vesaire ama yani bunun tabii herkese test yapılmıyor. Çok daha yüksek miktarda olduğunu ben biliyorum. Hayatımda. O hassasiyetin varsa da ona alışmış oluyorsun. Yani onu yemeğin normal bir rehaveti ya da bir çıktısı zannediyorsun. Çoğu zaman ...onun bir rahatsızlık, alerjik bir reaksiyon olduğunu bile belki fark etmiyorsun. Kesinlikle. Bırakınca o galiba anlaşılıyor. Evet işte. bu homoestasis dediğimiz yani vücudun kendisini aslında her şeye alıştırması ve bir şekilde biz mesela şişlik. O şişlikle yaşamaya öyle bir alışmışız ki gluteni kesince aa benim şişliğim varmış ne kadar rahatladım diyor insanda. <gülüyor> ya da yani uykusuzluğu, horlayarak uyumayı, gece 6 kere uyanıp da işte tuvalete gitmeyi normal olarak kabul ediyor. Yaş kemal erdi artık, bir şekilde yaş kemal erdi diyenler de bakıyorum 45-50 yaşında. Ee, ama bu böyle değil. Yani benim Instagram'a koyduğum bir fotoğraf var son zamanlarda. 27-28 yaşında. Ee, bundan çok daha yaşlı görünüyorum. Yani terse çevirmek mümkün olayları. Eyvallah. Bu Peki Benjamin Button Senin bir de şeyin vardı. Ben onu özellikle burada kayda geçsin bir isterim. Eminim Mustafa Daç'ın da en sonunda buna ikna olsun. Soracağı soru budur. Herkesin soracağı soru bu tabak yemeyecek bağımlısı var da koluyla kapatıyor kendimi. Biliyorum kendimi. <gülüyor> Sana <gülüyor> bir top atayım. Mesela yiyecek bağımlısı yani herhangi bir gıdaya özel bir bağımlı olmayan ve yani doğru beslenen sıradan normal bir insanın standart bir öğününde ne olması lazım? Yani o tabak nasıl bir tabak olmalı? O mutfak nasıl bir mutfak olmalı? Kimse ben hiç böyle pirinç olmayan, un olmayan, şeker olmayan bir evde bulunmadım şimdiye kadar. Benim şu anda aktif bir mutfağım yok ama de bile pirinç var yani bir yerde duruyor. Tabii makarna var yani. Makarna var. Nasıl oluyor bu iş abi? O tabak nasıl? O mutfak nasıl? Nasıl yaşıyor bu insan? Şimdi misal? burada Sen nasıl yaşıyorsun? yani şöyle tabii benim özel bir durumum var. Benim yani otoyimin bir geçmişim olduğu için benim hayatım genel olarak glutensiz geçmiyor. Ama ben bile haftada bir gün şu anda serbest bırakıyorum. Ama ne yapıyorum? Ee, mesela ekmek mi yiyeceğim? Hakikaten güzel bir ekşi maya ekmek alıyorum. Pizza mı istedi canım? Kendi pizzamı evde kendim yapıyorum. Makarnamı kendim yapıyorum. Tabii herkes bunu yapamaz ama mümkün olduğu kadar doğal yani doğada gördüğümüz formuna yakın şeyler seçmeliyiz. Ya yani tabağımıza baktığımızda orada şeyler gerçekten doğadan topladığımıza ne kadar yakın ona bakmak lazım. Pirinç bu anlamda yakın. İşte bulgur buğday yakın ama ekmek ağacı yok. Ama buğdayı bir şekilde birazcık daha yaklaştırabiliyorsunuz. Ama en önemli kriter bence tabağın yüzde sekseninin sebzelerden oluşması. Yani yüzde seksen sebze olunca geriye kalan çok da e, fark etmiyor aslında. En zor sebze gelene bölümüne gelene kadar e, ki bölüm, yani sebze diyene kadar ki bölüm artık mümkün olmayan bir çıkmaza doğru gidiyor. Yani toplumun tümünün hayatında bu kadar büyük bir mesaiyi, bu sadece maliyetle alakalı bir durum da değil, mesai ve kültürü... Yemi, kendi yeme düzeniyle alakalı bir sürece harcaması ya da ayırması çok mümkün, olmuyor, evet, olamıyor. Evet, yani evet. E, bu protein başka türlü bir yerden çözülmesi gerekiyor. Şu bağı da öğrendik artık. Yani yaşam kalitesi, yaşam uzunluğu, sağlıklılık halimiz beslenmeyle birebir bağlantılı. Bunu evet. öğrendik yani. Bununla ilgili tartışacak bir durum yok. Yeme içme hikayesinde bağımlılıkla bakıyor olmak, bazı yeme bağımlılıklarımızın olduğunu Fark etmek, buna aymak da çok önemli. Gerçekten mesela yani bu çok tavlayıcı ve anlamayı kolaylaştırıcı bir bakış açısı da. Gerçekten bazı şeyleri yemediğimizde doyamıyor, tatmin olmuyor. Ya da zihnimiz takılı kalıyorsa bu yoksunluk hissiyle birebir biz. Bağımlılık diye tarif etmek çok iyi bir yere karşılık geliyor. Ama buna nasıl çözüm üreteceğiz de ben ifadaki çözüm matematiğini çok seviyorum. Sen de bir alternatif oluşturuyorsun bu arada. Hani üzerine sohbet ediyoruz hikayede. Ama yani kişinin kendine ait orijinal hareketli ve kendi kültüründen çözüm üretme zorunluluğunu kabullenme dışında Bak. başka türlü bir çözüm evet. olamıyormuş gibi geliyor. Yani zaten biraz da sorduğum evet. soru yani evet. ranta bul olan böyle dünyanın her yerine aynı öneriyi veremezsin ama sapiens her yerde aynı. Ama şu beni de çok gelen bir önesi varsa yüzde işte. %80'i yeşil. Ben öyle tabağa bakınca içim bulanıyor. Ben o kadar yeşil yeme bir <gülüyor> adam değilim. İşte evet problem bu aslında çünkü çocuklarda da aynı şey var. Yani mesela atıyorum akşam yemekte tavuk, pilav ve salata var. Şimdi bizim evde 2 tane çocuk var 10 yaşında. Biz onların önüne tavuk, pilav ve salatayı yan yana koyarsak hemen tavukla pilava dalıyorlar. Salatadan 1-2 kaşık bir şey alıyorlar. Ama önce salatayı koyup tavuk ve pilavı mutfakta bekletirsek o salatayı yiyorlar, yiyorlar, yiyorlar, yiyorlar. Ve ondan sonra o tavuk ve pilavdan, özellikle pilavdan 2 tabak alacakken sadece 1 tabak alıyor ve doyuyor. Ama işte asıl problem özellikle bu kan şekerini yükselten karbonhidratlarda doymak bilmiyoruz. Yani... Evet sorun o. Evet, evet. O da işte evet. o, o bakterilerle değindiği, de de i̇şte kan evet. şekerinin yükselmesi de farklı bir bağımlılık yapıyor. Burada benim kriterim şu, sadece gıdayla ilgili de değil. Hayatta bu benim teori. Bağımlısı olduğumuz bir şey varsa o bize zarar veriyor demektir. Bu bir insan da olabilir, bir duygu kesinlikle, da olabilir. Kesinlikle, evet. İçki de olabilir, uyuşturucu da olabilir bir duygu da olabilir bir duyguya olan bağımlılık işte hırstır para kazanma arzusu bu bağımlılık yani farkında olup bağımlısı mıyız değil miyiz eğer bağımlısıysak bunun üzerine çalışmalıyız peki şöyle şöyle ayırt etmek mümkün mü mesela kendi hissini tanımakla alakalı bu dönemin en moda hikayesi ya duygularımızı tanıyalım ya da hissi tanıyalım şimdi çok iyi bildiğim mevzulardan bir tanesi hayatımda 2-3 yıla yakında deneme fırsatım oldu anlamlı bir şey yeterince acıkırsak ki bunun üzerine sohbet edeceğiz şu uzun süre yememe Hı -hı. hikayesini. Evet. Yeterince acıkırsak çok lezzetli bir yemek yiyoruz. Yani buna, buna Eski, farsa... eskiler buna yemeğini balette yederler. Aha sonra. yani evet, evet yani bir sürü menkıbenin içerisinde de var. Çok yorulursak güzel uyuyorsun. Yeterince özlersen işte sevdiğini anlıyorsun. Yeterince acıkırsam yani gerçekten lezzetli bir yemek yiyorsun, anlamlı bir yemek yiyorsun. Şimdi bu bilgiyi biliyoruz. Ama yeterince acıkmanın karşılığının ne olduğunu hem harekete bağlı, hem süreye bağlı. Yani hem de yaşam biçimine de bağlı. Yani işte 6 saat evde, bu pandemiden kaynaklı bu başımıza geliyor, 6 saat evde masada oturuyorsun, çalışıyoruz. Ama hani oturarak çalışıyorsun. de acıkmış olman lazım, pratikler acıkmıyorsun. Çünkü masada oturuyorsun yani, hiç kımıldamadığın için normal adım sayarım var, 13'ü yazıyor ya adım sayarda. Yani hani Tuvalete <gülüyor> <tor> <gülüyor> bile gitmemişsin ya da 3 defa gitmişsin falan. Hani saçma bir hikaye. Bunların hepsiyle bir kombine. O zaman şöyle bir şey gerekiyor, ben his olarak, Yeterince acıktım mıyı soracak ve kontrol edecek bir his mekanizması kurmak. Hani bunu ayırt etmeden mesela çok işimizi kolaylaştırabilir gibi. Ama burada senin az önceki söylediğin pilav, karbonhidrat ve benzeri malzemeler bizi kandıracak ara ataklar veriyor. Aynen. Yani ben evet. iki buçuk saatte bir yeterince acıktığını düşünen çok kişi gördüm. Evet, evet evet. Bu atakla gerçek acıkmayı birbirinden duygusal olarak ayırmak mesela şu beslenmeyle alakalı iyi Aynen. bir hikaye bir olabilir. Şey, Açlığın aslında bir rahatsızlık olarak kodlandığı bir halimiz var ya. Evet. O aslında doğru bir şey değil. Açlık bir duygulanın bir his. İçeriden gelen bir sinyal. Bunu rahatsızlıkla eşleştirmeyi bir kırmak lazım galiba bir de bir taraftan. İşte, i̇şte evet. iki buçuk saatler çıkan adam evet. diyorsun ya... O evet. Öyle o şey olmazsa... Ben açıkçası farkındalık yani yargısız... ...farkındalık çalışması öneriyorum. Mindfulness dedikleri. Yani her şey aslında bize... ...öğretilmiş olan şeyler yani... E, Oshonun da çok güzel bir lafı var meditasyonu anlatırken. Meditasyon bize... ...öğretilmiş olan her şeyden sıyrıldığımız andır. Yani ne diyorlar? Bu iyidir, bu kötüdür, bu doğrudur, bu yanlıştır. Ama aslında iyi ya da kötü diye bir şey yok. Yani biz açlığı aç hissettiğimiz anda aman tanrım ben çok açım deyip böyle bir şeylere saldırdığımızda ne oluyor? Gereksiz bir şekilde aslında çoğu zamanda o açlık aslında susuzluk oluyor. Bu arada bunu çoğu evet. kişi bilmiyor. Yani ilk açlık her zaman susuzluktur. Su içtiğiniz zaman o açlı aa ben aç değilmişim susuzmuşum dersiniz ama o kadar... ...kötü bir şey olarak bize anlatılmış ki açlık ki... ...en kıymetli şeylerden bir tanesi. Ee, ve biz yargıladığımız zaman işte burada... ...yargısız farkındalık çalışmaları... ...çok önemli. Ha bir de zaten o açlık... ...tam da yiyecek bağımlı deyince... ...aslında bu... mesela ...sigara ya da alkol ya da eroin gibi bağımlılıklardaki yoksunluk sendromuna çok benziyor. Evet. Sinirlendiren bir yoksunluk böyle yani... Evet, evet. Elin ayağın birbirine dolanıyor. İşte o bakterilerin de orada... ...etkisi var. Burada bizim önerdiğimiz şey genelde bir eliminasyon beslenmesiyle o bakterileri azaltmak. O bakteriler azaldıktan sonra zaten gıda ile ilgili bir bağımlılık kalmayınca çok rahat ediyorsun. Yani yesem de olur yemesem de olur. Şu pilavdan bir tabak yedim artık yeter doydum. Ama işte o bakteri eğer çok yüksek miktardaysa o pilav bir tabakla kalmıyor ya da o pilavın üstüne tatlısız o gece geçmiyor yani. Bir de yeni bir ben yeni okudum. Muhtemelen biraz eskiden biliniyordur da. Ağızı anestezi yapıldığında ya da tüple mideye yemek gönderildiğinde tadını almasam bile şeker, karbonhidrat, işte pilav milav mideye ulaştığında bir, bağırsağa ulaştığında iki kez beyinde ödül sağlanması dopamin sağlanması sebebi oluyor. Burada onun olduğunu bilen birileri var. Bu ya hakikaten ki var, tat reseptörleri vardır de bağırsakta. Onlar da muhtemelen oluyor ama bence korona şeyin çok önemli yeri var. Bakteriler diyor ki baba geldi, o, ver bütün rahatlığı. Bu da gevşesin ki beyin şeyle bağlantı kursun. Yani ondan sonra o löpçük löpçük, ben boru, ben, ben pilavı çok seviyorum abi, ya yok. <gülüyor> yani işte pilavı çok seviyorum değil aslında evet, değil mi? Evet, bağ, bağırsaktaki bakteriler. Yani onlar konuştu şu anda. Aynen. aynen evet, öyle. ben bağırsaklarım adına konuşuyorum şu anda. <gülüyor> ben ben değilim. <gülüyor> yani bunlar aslında bizde bakteriyel büyüme yapan <gülüyor> yiyecekler. Yani ben bunların bizim besiniz için insanlık tarihi 200 bin yıl. Biz bunun sadece 10-12 bin yılı tarım devrimi olmuş, tahıllar girmiş. 190 bin yıl avcı toplayıcı olarak beslenmişiz. Ama genetiğimiz %99.9 aynı. Değişim yok ama beslenmemiz tamamen değişmiş. Evet. Bu da kötü bakterileri büyütüyor. İyi bakterileri besleyecek olan şeyleri de yiyemiyoruz. Çünkü kötü bakteriler şu anda üstün durumda. Biz şimdi seninle, ya daha doğrusu habit açık beyin olarak bir şey kafada görüyoruz. Onu da ufak spoiler'ını buradan verelim. Yani bu fabrika ayarlarına uygun beslenme diyelim buna. Yani tabii bu işin içerisinde de bağırsağımızda neler olup bittiğini bilme gibi bir durumumuz var. Biraz konuya yabancı olanlar için de yani biz bunu ölçebiliyoruz. Evet. Tamam. Evet, yani bağırsağımızda ne var ne yok bunların bir envanterini çıkarabiliyoruz. Ve bunların ne yönde düzeltebileceğimize dair neler yapabiliyoruz peki? Aynen yani bağırsağımızda iyi bakteriler ne kadar, bunların miktarları çeşitleri, kötü bakteriler ne kadar, bunların miktarları çeşitleri hepsi ortaya çıkıyor ve herkeste bunlar gerçekten farklı. Ama bizim son yıllarda yaptırdığımızda genelde bir sağlık problemine gelenlerin görüyoruz ki yani kötü bakteriler çok çok yüksek miktarda, özellikle bağışıklık sistemi hastalıklarında mesela klebsiella diye bir bakteri var. Direkt romatizmal hastalıkları tetikliyor. Klepsia da ne ile büyüyor? Nişasta ile büyüyor. O yüzden mesela ketojenik beslenmek, düşük karbonhidratlı beslenmeler genel olarak iyi geliyor romatizmal hastalara. Çünkü o bakteriler azalmaya başlıyor. Ve bol sebze yediği zaman da ne yapıyor? Lactobacillus ve bifidobacterium serisi bakteriler, iyi bakteriler. Bağışıklık sistemini güçlendiren bakteriler, ya daha doğrusu dengeye getiren bakteriler. Onları besleyen şeyleri de yiyoruz biz aynı zamanda böyle bir beslenmede. işte lahana, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, kuşkonmaz, yeşillikler, işte kuru yemişler, tohumlar, buradaki lifler onları besliyor. Onlar güçlendiği zaman, kütler azaldığı zaman artık semptom vermemeye başlıyoruz. Yani beslenme şekli yani ameliyat ameliyat yapmaya gerek yok. Beslenme şeklini değiştirdiğimiz. Biz evet. bunu belli bir süre içerisinde tabii. Ama tabii tabi buradaki bu mikrobiyom evet. testleri çok önemli. Çünkü buradaki Bakterilerin cinsine göre beslenme bazen değişebiliyor. Mesela SIBO diye bir şey var. SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth olarak geçiyor. İnce bağırsaktaki bir bakteriyel büyüme. Şu anda çok fazla görüyoruz. Özellikle bu şişkinliği olanlarda genelde SIBO görülüyor. Mesela SIBO'su olan birinin avokado iyi gelmiyor. Kefir gibi, turşu gibi, fermente gıdalar kötü geliyor SIBO'ya. Ama ne yapıyor? Instagram'da beni görüyor. Aa İlker Çağlayan diyor, probiyotik kullanıyor diyor kefir içiyor diyor ya da ne bileyim işte sağır, kura, turşusu ben de alayım diyor. Sibos olan biri alıyor. Korkunç bir yani hakikaten Sibos olan biri için korkunç bir şeydir. Fermente ile beslenmek ya da prebiyotikle beslenmek. Dolayısıyla mikrobiyom analizlerinin önemi burada ortaya çıkıyor. Çünkü herkesin mikrobiyom analizi yapısı parmak izi gibi kendine özel ve bu analizlere bakıp ondan sonra kendimize göre doğru bir beslenme sistemini tabi bunu Uzmanlar, doktorlar ya da diyetisyenler, özellikle fonksiyonel tıp hekimleri, fonksiyonel tıp diyetisyenleri buna karar veriyor. Hangi beslenme, neyi çıkaracak beslenmeden, hangi saplamantları besin desteklerini kullanacak, bunlar çok çok önemli. Mesela bazılarına ilk başta fasting aralıklı oruç da önerilmiyor. İlk başta diyor ki sen 2-3 saatte bir ye, çünkü o açlık ilk başta ona iyi gelmiyor. Ama sonra 2 ay, 3 ay sonra tekrar aralıklı oruç. Bir alışmada lazım şu bu Hem aralıklı oruç tarafında konuşalım, Ya yani burada bir küçük özetle çıkartmak istedim aslında tamam. ee, şeyde hani birinci başlık kendi duygularımızı, açlığımızı tanımlamaya çalışmak iyi bir hikaye olabilir. Bağımlılık konusuyla e, konuyu anlamak aslında bağımlılıkla ilgili verdiğimiz temel refleksleri yeme içme ile alakalı da vermemize yardımcı olabilir. Bu konuyu tanımayla alakalı bir kolaylık oluşturabilir bize. Ee, bir alarm durumu oluşturmalı aslında yani. Evet evet. Onu fark, yani bu evet. gerçekten mesela bağımlılıkla beraber glutene ya da karbonhidrata olan ya da tatlıya olan ilgimizi tanımlamak çok güzel bir bağlantı. Çünkü gerçekten bağımlılıktakine çok benzer bir refleks veriyoruz ekmekle ilgili ya da tatlı ile alakalı. O yüzden iyi bir ayırt edici unsurmuş gibi görünüyor. Fakat bu tek başına yeterli değil. Tanımında kullanacağımız bir sürü daha başlık var ki yani çok, hem bu dönemde çok konuşuluyor hem de eğlenceli olacağını düşünüyorum şu aralıklı oldu çıkayısı bir sonrasında da onu konuşalım hocam. Tabii ki.